Sevgili Mavi Ay, dün bize kendi bildiğiniz dilden notunuzu iletmiştiniz. Bugün de biz sizlere kendi bildiğimiz dilden notumuzu ileteceğiz. Hazır mısınız? Pençe korumaz! Pençe acımaz! Pençe affetmez! Pençe kaybetmez! Pençe! Sananlar Kulübü iyi biliriz biz her dövüşü Karanlıktan korkmayız Kara bizim adımız Vur, kır, haykır Duyulsun namımız Pençe Genk, dü, car Pençe Pençe Konuşuyor iyi dinle geliyor nasihatin kralı Acımak yok. yok Affetmek hiç yok, yok. Aman diye vur bir tekme Bundan ötürü hesap sorar, hesap sorar herkese. Can. Bundan şüphem mi var? Nek düsen can bencen. Nek düsen can bencen. Bençe sana bir şey söylüyorum. Doğdur, yardır, acıma diyor. Rakibine merhamet bize ihanet. Kazanmanın yolu buradan geçiyor. Tek, dü, sen kral bencen. Umarım mesajımızı beğenmişsinizdir. Ha, eğer anlamadıysanız bir daha... Şşş. Geldi yine burada İyildiğini sevmezdik günün sonunda Atarım otlarımı ben yine arda arda Kardeşim söyle bana yanlış mı yoksa Yok hayır yok yanlış değilsin Doğru yanlışın sen iyi bilirsin Bak sözün bize laf edene gelsin Sen asla mavi ayıp değilsin Duydu ki gelmiş yine yeni birileri Çok iddialarmış ve de biraz acemi Lafla yürmez o gelir gemilerin Eyle isimleri pençe mi Dostlar mavi ay düşmanını zorlar Kulağını aç pençe benden söylemesin Duyduğun benim yanım karayeli sesi Kendine serçe mi pençe mi dersin Küçümsersin ama çok beklersin Yay değilsen ancak video çekersin Konuş kız Ay çok çekersin Kimler gelmiş mavi ay Çok özlendim mavi ay Biz bir iki üç dört beş kişiyiz Biz eğilmez bükülmez dengedeyiz Ettim, mavi ay, her yeni bir gün bize yeni bir olay. Biz vazgeçmiyoruz kolay kolay. Yayını çek, iyilik için gelin gelin. Sonra bir rüzgar eser, serin serin. Gözlerini kapat, kalbini aç ya. Hakkını derin de Yanlış. Allah'ın iyilikten asla yorulmaz ya. Kaç kere dedik ama hiç anlaşılmaz Mavi Ay birbirinden hiç ayrılmaz Kazanma kaybetmek hepsi var sonunda Muradımız gitmektir keman köş yolunda Biz el uzatırız size bize pençe İyi yolunda bu değil geçer ahçe Aslında bu kadarı çok fazla oldu Sizi yenmek de bize farz oldu Baksana Mavi Ay yine tarz oldu Gülümseyin çekiyorum yine olan oldu Her gelmiş Mavi Ay çok özlendim mavi hay Biz bir, iki, üç, dört, beş kişiyiz Biz eğilmez, bükülmez dengedeyiz Kimler gelmiş mavi hay Çok beklettim mavi hay Her yeni bir gün bize yeni bir olay Biz vazgeçmiyoruz kolay kolay Toz koparan, toz koparan Var mı ondan uzağa Var mı ondan uzata?